Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Yani. Evet. Önce kayış konuşmasak ne kadar tuhaf bir videolarını size burada 2 dakika boyunca konuşmuyoruz. Şimdi size bu hafta neler oynayacağını, oynadığınızı sormak isterdim. Veya yani kendinizi tanıtmanızı isterdim. Ama 70 milyar dolar yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bu konuyu konuşacağımız lazım şu an. Roblox'un şeyi o yani. Eee neyse. <gülüyor> Sen an... benim gülümseydiğimi görüp geriliyorsun değil mi? <gülüyor> hayır ben hayır. Sen görüp giriliyorum ona gülümseyorum. Şu an şey, hani? Dart beyder üzerinde çay falan koymamız koymaya gitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yani. o, onu şey metaverse falan konuşuyoruz. <gülüyor> <görüşürüz, gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> yani nasıl kafalarda olduğumuzu iyi şey yapın ya, görün <gülüyor> yani görün <gülüyor> yani. Ülke alırsın. Her, her iki beyin hücremi bir dolara ayırsam yapmıyor. 30 milyar daha beyin hücresine ihtiyacın var bunun için. Doğru mu hesabı yaptın şu an? Yok. 40 milyar daha beyin hücresine Yok aslında 30 milyar artıyor abi. Kaç beyin hücresi var Serdar bunu nereden biliyorsun? 100 milyar beyin hücremiz var. Ortalama? Ortalama. 30-30 kalınca. Benim 200 milyar var. Okay. Evet 50 milyar beyin hücremi şey yapıyor. Ve hala yetmiyor yani. 70 milyar yakalamaya yetmiyor. Her birini yaptığım zaman 30 milyar artıyor. Yani öyle bir miktar, ha şey bir miktar vücudunda kaç tane hücre var, şu kadar hücre var, alsana o kadar para falan <gülüyor> böyle şey mümkün olabilir mi abi? Kıbrıs'ı olduğu gibi bir silikon vadisine çevirebilirsin 70 milyar doları. Bu yapılabilecek bir şey, bu olabilecek bir şey. Neden Kıbrıs? Küçük bir yer. Yani <gülüyor> Kesinlikle Serdoğan'ın feynlendi. Ya, ya kesinlikle değil. Çünkü bir Kıbrıs olay diyor yok. Kıbrıs fetişi var ya. Herhangi bir Kıbrıs <gülüyor> fetişim var. Allah Allah. Allah Allah. Belki orada doğup büyüdüğüm <gülüyor> şey olabilir. Ya. Ya, i̇nanılmaz. Senin nere fetişin var abi. Bundan sonra böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'yi aşırı seviyorum. Aşırı hoşlaşıyorum. <gülüyor> Hayal ediyorum ben abi. O da çok doğru söyleyemiyoruz. Gerçi şimdi. fetişlerimi yaşayan insanlar var yani ama 70 milyardan yola çıkıp <gülüyor> fetiş konuşuyor <gülüyor> ben, ben böyle boşluğa doğru, doğru, doğru bakıyorum abi bu, bu, bu doğru değil yani bu <gülüyor> şey <gülüyor> değil Abi yemek, yemek yiyelim falan libe başlayalım evet. <gülüyor> evet. şu an sektörde inanılmaz bir satranç oyunu dönüyor ve şey mi? bütün bunları tanık olmak o kadar keyifli ki sen bizim maaşına olmayacak sen bizi bizi transfer yani sen, sen, da, sen, sen, bizde sen tek kişilik ya. bir şirket olarak senin satın alıyorlar tamam. senin şirketin Bak, satın alıyorlar bir 500 tamam 500 milyon dolar şey 500 bin dolara 500 milyonlar yetmiyor <gülüyor> aa 500 milyon 500 bin ne ben 500 milyon istiyorum <gülüyor> sen sen, bana sen, yarım yani, milyar yani, vereceksin 500 falan. bin dolara gel e, şey hani şirketini bize sat diyorlar benim kişisel şirketimi hı hı. sonra bir anlamda bizde çalışan oluyorlar ben zaten direkt sizde çalışan olmayı okuyayım. Üstüne bir de 500 bin dolar veriyorsun. Sen diyorsun ki ben, ben para veriyorum. <gülüyor> Sırt... ben de bir, dakika, bir dakika durun. Microsoft geldi sana dedi ki 1 ee, milyon dolara seni satın alıyorum. ya da 500 milyon dolara neyse senin satın alıyorum. 500 bin dolara oğlum. Senin, şir 500 500 bin. 500 bin senin şirketini satın alıyorum diyor. Sen de oyna oyna gidiyorsun. Hem şirket sahibisin. Artık. Hem şirketi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de 500 milyon dolarım bana. Microsoft ben de çalışan olarak aslında ben zaten okeydim. <gülüyor> Adam ekstra bana 500 bin veriyor. <gülüyor> Abi tamam, sizin kafanız o. çok karışık. Bir 500 milyona kayıyorsunuz, bir bedavaya çalışıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> içimizde bir ırgat var. Ben tamam diyorum mı? ya yani. yarım şey milyona bak, gidiyoruz diyorum. Bak, bak şu noktada zaten hani, şu noktada beni satın almak size 500 dolar okey zaten. 80 şey yaparsan, şu anda senden 500 gram et almam, senin yüzde 1, yüzde 2 gibi bir şey oluyor. Sen 800 kilo gibisin. Bütüm ortalama. O zaman havuzu 3 hizmetçi kaç dakikada doldurur? <gülüyor> <gülüyor> Cevaplarıyorum. Çok zemezsiniz. basit bir, çok basit bir şeyle, çok basit bir orantı gibi bir şeyle. Emicanın <gülüyor> <Nvidia> değerini. <gülüyor> Her firmanın artık değerine bakmaya. Emicia 500-600 falan neredeyse ya. Emicanın değeri çok yüksek diye düşünüyorum ben. Microsoft kadar değildir ha. Çok az olur mu? 10.9 milyar diyor. Yalan bence. Fak <gülüyor> <Kendine. gülüyor> check yapıyoruz abi. Şey ya, diyemezsin. Ya, Yalan söylüyorsun şerefsiz falan. Çok az Böyle oldu. Böyle bir şey diyemesin. Yani. Baya <gülüyor> tüm varoluşlarını yani. satın alıyor. Buldum. 328.7 milyar dolar. Az o değil yani. Ocak 2021'de o da. Ocak 2020 dedi ki şu ana kadar coşmuştur o zaten. Enemdiyeyi satın alsa 2 trilyoncu kalacak sadece. Apple'ı satın alırsa o zaman ortalık karışır e, hocam. Apple'ı satın alabilir mi ya? Apple Apple bir abi yine bitchesi kalıyor. Bitiriyor. <gülüyor> bitchesi geçen ilk telefon şirketi. İnanılmaz ya, inanılmaz gerçekten. Burada bir şey hocam, bayağı işimizi yapmaya devam edelim. Biz karımızı yapmaya, <gülüyor> yapmaya devam edelim falan. Gerek kalam 1 trilyonumuzla. Eğer yani bir şey söyleyeceğim bu arada. Apple Apple PC. Hadi konuştuğumuza bak. Yani diyoruz ki e gelsin ilk önce Nvidia'yı satın alsın, sonra da bir de Apple'ı satın alsın, üzerine 1 milyar şey 1 milyardır, şey 1, 1 milyar. şey yok Allah'a peybali fayda Nvidia'yı satın alsın. Haa bitmiyor lan Hiç Şimdi Microsoft değil ama mesela şu an Peak, Obu falan her şeyi böyle Zynga bunların hepsini satın almıştı ya ha. Bir de bayağı geçenlerde 1-2 tane daha şey olmuş sanırım um, Dream Games 255 milyar 255 milyon dolar affedersiniz dilim kayıyor artık <gülüyor> Artık milyarlardan aşağıya konuşamıyoruz evet. abi Bunu neden yaptım abi Aşağı düşü içine düşüksün diye evet, Sıkıldıkça <gülüyor> bağlıyor böyle Allah Allah. Sa Sallama çayın ipi bağlamış böyle <gülüyor> Safa, İlk içe de bağlamış yani Hiçbir şey falan bırakmamış <gülüyor> <gülüyor> Gözlerim bunu gördü yani böyle bir an. Bu, bu, bu, bu şey oradan mı geliyordu o zaman? Hayır. Hayır onu ben attım ben kopardım onu. Bak evet. benimkilerin şeyi yok. Ben <gülüyor> ben Tek tek, tek düzgün diye... insan benim abi. Tek düzgün insanın de kurtluyuz abi yani ya. sana Allah Allah. Nasıl rekabet edebilirsin ki düşünsene sen bir şey yapıyorsun. Herif onu yapmış arkasına da Söyleyeyim kaç mi? milyon <gülüyor> dolar şey koymuş. Söyleyeyim mi? Artık... Aha söyledim diyeceğim böyle Aynen. hareket yapacaksın ki <gülüyor> O kadar öyle hissettim ki yani. <gülüyor> hayır, böyle. hayır hayır. hayır. <gülüyor> DOOM Eternal oynayalım işte. Onda da böyle... Questing Doom'dan guys. hiç oynamamıştım. O DOOM'un verdiği his bayağı. Arkak plaks. Napıyon lan? Oğlum dur anlattın <gülüyor> lan. Konuşuyor mu oğlum? <gülüyor> ya Tertan tizliyor. Abi döner böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir kaşarlı olacak. Ya <gülüyor> Adana getireceğiz böyle. Hmmmm <gülüyor> <gülüyor> baharat yanında bir Burada Hahaha <gülüyor> <gülüyor> bu arada çiğ kettim abi. Ne DOOM Eternal'ı <lan. gülüyor> <Merhaba. gülüyor> <gülüyor> şey, <gibi>. ee, Aa, <gülüyor> şey, şey Aa, Resident Evil Village'da evet. Paul'ü vurabiliyordun galiba. Yaşa biraz. Kılıçın kılıçların üstüne şey takabiliyorsa kılıç de ne ya ama ha? E, silahların üzerine de süngü süngü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha. Abi kılıçların <gülüyor> üzerine namlu takıyorsun var ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi, sallayıp... i̇şte, ateş ediyorsun. <gülüyor> böyle bakıyorsun <gülüyor> Böyle adamın Düşende içinden geçiyor. Koluca <gülüyor> <Kılıcı> fırlatıyorsa, namluyoruz. <gülüyor> Koluca fırlatıyorsa içinden. İzinsin çok teşekkür ederiz sizden. Merhaba. <gülüyor> Hoş geldiniz video. Ee, geri döndük bu arada evet, bir süredir yoktuk. Şimdi evet. geri döndük. Bunu da videonun sonunda söylediğimizde <gülüyor> <değil> yine. <he. gülüyor>